Arkadaşlar selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları, TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık hemen hatırlatalım. 36 ve 37. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Bize demiş ki 5x-1 küçüktür 24 bu eşitsizliğin çözüm aralığı sorulmuş. Arkadaşlarım x-1'i bu tarafa atarsanız artı 1 diye geçecektir ve 25 olur bu kısım. 5x küçüktür 25 aynı yani denklem çözer gibi her iki tarafı 5'e bölüyorsunuz. Böylelikle x küçüktür 5'i buluyorsunuz. Şimdi küçükse, x 5'ten küçükse x'ler sevgili arkadaşlarım eksi sonsuzda 5 açık aralığındadır diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız da b seçeneği olacaktı deriz. Geçtim ikiye. 3x artı 1 küçük veya eşit 5x artı 13 bakın 3x'i bu tarafa fırlattınız 2x kaldı o tarafta 13'ü de bu tarafa alırsanız eksi 13 diye geçer ve eksi 12 olur bu tarafta da her iki tarafı 2'ye bölerseniz eksi 6 küçük veya eşittir x yapar 2'ye böldük ve böylelikle x'in eksi 6'dan daha büyük veya eşit olması gerektiğini görüyoruz büyük veya eşit dediği için köşeli parantez kullanıyoruz eksi 6'dan nereye kadar? Sonsuza kadar Sonsuzlara ve eksi sonsuzlara hep bu şekilde Yuvarlak parantez koymanız gerekiyor Cevabımız denizliymiş dedik Devam ettim üçle. Bu eşitsizliğin çözüm aralığı Bakın pozitif bir sayı Pozitif bir sayı 2 ve 3 Dolayısıyla pozitifken bu şekilde bunu Aynı denklem çözer gibi buraya atabilirsiniz Çarpım olarak böylelikle X eksi 1 büyük veya eşittir 6 oldu Eksi 1'i bu tarafa atarsanız X büyük veya eşittir 7'dir dersiniz Ve X nerededir arkadaşlar 7'den sonsuza kadar olan aralıktadır deriz. Dolayısıyla cevabımız da denizli seçeneği olmuş olur. Ve devam ediyorum dördüncü sorumla. Bir yük gemisi 12 tondan az yükler için sefere çıkmamakta. 12 tondan azlar için sefere çıkmıyorsa 12'den büyük veya eşit tonajlar için sefere çıkıyordur. 60 tondan da az yük Taşıyabilmekte dolayısıyla sevgili Arkadaşlarım 12 küçük veya eşit X ise aynı X 60 tondan Daha az yük taşıyabildiğine göre Demek ki X 60'tan daha küçük Olacak bu yük gemisi Özdeş 4 tane konteyner ile Sefere çıkmıştır özdeş 4 tanesiyle çıktıysa demek ki 12 ile 60 aralığındaki yükü sevgili Arkadaşlarım her bir konteyner 4'e böldünüz. 3 küçük Veya eşittir X bölü 4 o da Küçüktür 4'e böldünüz 15 yani 3'ten kapalı, 15'ten açık aralıkta bir yük taşınmıştır. bu konteynerlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Devam ediyorum. Beşinci sorumla. Eksi 1 küçük veya eşit işte x artı 2 bu da küçüktür. 6 e, denilmiş. Bunu sayı doğrusunda göster diyor bana. Önce şu kısmı çözeceksiniz arkadaşlar. 2'yi karşıya atarsanız eksi 3 küçük veya eşittir x olur. Sonra da şu kısmı çözeceksiniz. 2'yi bu tarafa atarsanız arkadaşlarım x küçüktür 4 olur. Yani 3 ile 4 aralığını tarayacağız. 3'ün içi dolu olacak 4'ün içi kapalı olacak açık olacak özür dilerim. Dolayısıyla cevabımız bakın c seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap c idi. Devam ediyorum 6. sorumla. A sayısı eksi 4 ile 2 aralığında olduğuna göre 3a eksi 1'in alabileceği en küçük tam sayı değeri x. En büyük tam sayı değeri y olduğuna göre x ile y'yi topla demiş 3 a 1 bulacağız önce 3 ile çarpmamız gerekiyor 3a'yı elde edebilmek için Bunu da 3 ile çarpıyorsunuz Bunu da 3 ile bunu da 3 ile çarpıyorsunuz Böylelikle eksi 12 küçüktür eksi pardon 3a Ve o da küçüktür 6 yapar Şimdi 1 çıkarıyoruz Eksi 13 küçüktür 3a-1 Bu da küçüktür 5 dedik Bakın bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri 4'tür Yani x eşittir 4'müş En küçük tam sayı değeri de eksi 12'dir Yani y eşittir eksi 12'ymiş Bunların toplamı sorulmuştu. 4 ile eksi 12'nin toplamı bize eksi 8'i işaret eder. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 6. sorumuzda çözdüysek 37. sayfamızdaki ilk sorumuz olan 7. soruya geçebiliriz demektir. x artı 4 7'den küçük ve 1 eksi x 4'ten küçük bu eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Bakın 4'ü bu tarafa atıp x 3'den küçük gelsin eksi bu tarafa dördü bu tarafa atarsanız x büyüktür 3 olur yani 3'ten büyükmüş bizim ikisimiz ve 3'ten de küçükmüş peki burada kaç tane x tam sayısı var 2 eksi 1 sıfır 1 ve 2 yani toplamda 5 tane var arkadaşlar doğru cevabımızda bursa seçeneğinde verilmiştir deriz geçtim 8'e aşağıdaki tabloda bir maddenin erime ve buharlaşma noktaları verilmiş bu maddeden bir miktarı 3 santigrat derecede katı haldeyken ısıtılıp tamamen sıvı hale getiriliyor. Maddenin, maddenin sıcaklığındaki değişim x olduğuna göre x santigrat cinsinden aşağıdaki aralıkların hangisindedir diye sorulmuş. Bir kere arkadaşlarım bizim 3 santigrat derecede e, bir maddeyi gidip x derece ısı verip bu maddeye sıvı hale getirebilmemiz için en az bakın en az. 12 dereceden daha fazla ısı vermemiz gerekiyor ki 12 verdiğimiz zaman 15 derecede erimeye başlıyor. 16 derecede kesinlikle sıvı haldedir. Dolayısıyla 12'den daha fazla bir ısı vermemiz gerekiyor. Bizim X 12'den büyüktür. Aynı şekilde kaynadıktan sonra buhar hale geleceği için bakın sıvı hale gelmiş. Dolayısıyla 40'tan 3'ü çıkardınız ve ne buldunuz 37. Demek ki 37 dereceden daha az bir ısı vermemiz gerekiyor. Yani arkadaşlar 12 küçüktür x ve aynı x 37'den daha küçüktür. Yani bu x'ler nerededir? 12 ile 37 açık aralığındadır deriz. Cevabımızda b seçeneği olur dedik sevgili gençler. Geçtim 9'a. x, y gerçel sayıları için x 1 ile 5 aralığında y de 3 ile 4 aralığında. x artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri a ve en küçük tam sayı değeri b ise a artı b toplamı soruluyor. İkisini toplamamız gerekiyor ki x artı y'yi ortaya çıkaralım. x artı y, şöyle küçük türleri de koydum. 1 ile eksi 3'ü topladım eksi 2. 5 ile 4'ü topladım 9. Burada alınabilecek maksimum değer 8. Burada alınabilecek minimum değer eksi 1'dir. İkisinin toplamı sorulmuş. 8 ile eksi 1'in toplamı 7 yapar. Ve böylelikle 9. sorumuzun cevabı da Bursa seçeneği olmuş olur. Geçtim ona X ve Y bakın bu sefer tam sayı diyor buna dikkat edin. Tam sayıları için aynı şekilde X artı Y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden bu sefer kaç fazladır diye soruluyor. Şimdi bizim X artı Y'yi bulmamız gerekiyor. Ben bunun maksimum değerini bulabilmek için ikisini de büyük seçmem gerekiyor. Minimum değerini bulmak için ikisini de küçük seçmem gerekiyor. X artı Y'nin maksimum değeri için ikisi burada 7'den küçük 6 seçebilirim. Y'yi de 3'ten küçük 2 seçebilirim. İkisinin toplamı bana 8'i verir bu maksimum değerdir. Şimdi minimum değerine de geçiyoruz. Küçük seçmemiz gerekiyor ya. X'i en küçük eksi 1 seçebilirim. Y Y'i de en küçük eksi 4 seçebilirim. İkisinin toplamı da eksi 5'i verir bize. Bu da minimum değerdir. Maksimum değer minimum değerden kaç fazladır diye sorulmuş. 8'den eksi 5'i çıkarırsanız tabii ki 13'ü bulursunuz. Cevabınız da Bursa seçeneği olmuş olur. Ve devam ediyorum. 11. soruyla. X ve Y reel sayıları için. Y sayısı 3x eksi 1'miş x de eksi 2 ile 3 aralığındaymış. X artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin çarpımı soruluyor bu sefer. Şimdi öncelikle x'imiz belli. Eksi 2 küçüktür x o da küçüktür x. Y sayısı da 3x eksi 1'di. Yani ben bu x'in aralığından gidip 3x eksi 1'in aralığını elde edebilirim. Önce 3x elde edelim. 3 ile çarparsanız eksi 6 küçüktür 3x bu da küçüktür 9'u bulursunuz. Ve 1 çıkarırsanız, 7 küçüktür. 3, 2, 8, 1. Bu da küçüktür, 8 olur. E şurası neydi arkadaşlar? Y'nin ta kendisiydi gördüğünüz üzere. O halde ben, 7 küçüktür, y, bu da küçüktür, 8 diyebilirim tabii ki. İkisi de reel sayıdı unutmayın. Şimdi x artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değeri demiş ki. Demek ki x y'yi bulmamız gerekiyor. O zaman toplayalım. Bakın x artı y'yi yazdım. Eksi 2 ile eksi 7'in toplamı eksi 9. 3 ile 8'in toplamı 11. Burada x artıya'nın alabileceği maksimum tam sayı değeri 10'dur. Minimum tam sayı değeri eksi 8'dir. İşte bunların çarpımı sorulmuş. Bunları çarparsanız doğru cevabın eksi 80 olması gerektiğini görebilirsiniz. Doğru cevabadan adanaydı. Ve ve ve son sorumuz. A ve B birer tam sayı dinilmiş bakın. Ve 3A eksi 2B'nin en büyük ve en küçük değerleri toplamı sorulmuş. 3A eksi 2B'yi nasıl bulabiliriz? Şöyle. Ee şimdi... 3A eksi 2B'yi sevgili arkadaşlarım eşitsizlik aralığı olarak bulmayacaksınız. Neden? Çünkü bize A ile B'nin birer tam sayı olduğu dile getirilmiş. Şimdi ben bunun maksimum değerini bulabilmek için A'yı yüksek B'yi küçük seçerim. Neden? Çünkü önünde eksi var. A'nın en büyük değeri 5'tir ve 3 kere 5 15 yapar. B'nin en küçük değeri de 5'tir. 2 kere 5 10 yapar ve burası arkadaşlarım 5 gelecektir. Bu cepte. Aynı şekilde 3A eksi 2B'nin bu sefer bu sefer minimum değerini bulmak için ben A'yı küçük B'yi büyük seçerim. Neden? Çünkü önünde eksi var. Pekala A'nın en küçük değeri 3'tür. 3 kere 3'ten 9 eksi. B'nin maksimum değeri 8'dir. 2 kere 8'den 16, 9'dan 16 çıkarsa da eksi 7'yi bulursunuz. Bakın bu maks değer. Bu da min değer. Tamam. Pekala. Ne demişti? Toplamı sorulmuştur. E, toplayın. 5 ile eksi 7'nin toplamı bize eksi 2'yi verir. Doğru cevap da B seçeneği olmuş olur sevgili arkadaşlar. Böylelikle, böylelikle 37. sayfamızı da bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki teste arkadaşlarım ki o teste de yine basit eşitlik ve sıralamaların sıralamanın öğreniyorum kısmında çözeceğiz. Ve 8. testi çözeceğiz arkadaşlar. 38 ve 39. sayfaların o teste görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.